Kadınların özgür olmadığı her toplum yıkılır. Bak daha önce de söyledim. Kadınların özgür olduğu toplumda İslam hakim olur. Kadınlara dünyayı cehenneme çevirirse bir ülke Allah o ülkeyi yıkar. İnsanların yarısı çünkü kadınlar. İnsanların yarısı zulüm altında yaşıyorsa Allah yerle bir eder o ülkeyi. İnşallah. Kadınları kolay görüyorlar. Yani evet. rahatça ezeriz. Bak mecliste kadın sayısı çok az. Bu çok acı bir olay. En az yarı yarıya kadın olması lazım. Evet. Kadın kıyafetlerini erkekler belirliyor. Ya senin ne haddine kardeşim istediği gibi gelir. Sana ne yani? O sana soruyor mu? Saçını limonla falan tarıyorsun yandan bilmem ne falan. <gülüyor> Plajlarda atom, forvet geziyorsunuz. Dünyada en büyük şiddet ve dehşet öncelikle kadınlara sonra çocuklar uygulanıyor. Çünkü çocuk kendini koruyamıyor. Kadın da kendini o kadar koruyamıyor. Onun için ne kadar maganda, zonta varsa, ne kadar ahlaksız, üçkağıtçı varsa ya kadınları öldürüyorlar ya çocukları öldürüyorlar. Bak savunmasız oldukları için onlara bu kötülüğü yapıyorlar. Bu zulüm işte mehdiyet devrinde kalkacak. İnşallah. Kadınlar çiçek gibi ortada gezecekler. Ve kimse de kılığına dokunamayacak. Bak söyleyeyim. Peygamberimiz diyor. Buradan Şam'a kadar yanlarında erkek olmaksızın gidecekler. Ne demek? Erkek egemenliği kalkıyor. Yanlarında bak hiçbir erkek olmaksızın Şam'a kadar hiçbir risk olmadan gidecekler diyor. Hangi devirde? Mehdi devrinde.